Değerli izleyicilerimiz yeni bir Finans Gündemi programıyla beraber sizlerleyiz. Yine bu programımızda Gaziantep Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla beraberiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok izleyicilerimizin bu programda uzun tutmamayı düşünüyoruz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. 15-20 dakika içerisinde geçen hafta neler oldu, önümüzdeki haftaki beklentilerimiz nelerdir, dünyada neler oluyor bunları size kısaca hocamıza beraber aktarmaya çalışacağız. Hocam dünyada geçen hafta neler oldu, bunları nasıl okumak gerekiyor, Amerika'daki durumlar, Türkiye'deki durumlar, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları arttırması, öbür taraftan tahvil ile ilgili durumlar var. Ve her şeyden önce yine döviz aldı başını gidiyor. E, yabancı para birimlerinde ciddi değişiklikler var. E, yine bunun yanı sıra e, ciddi manada e, dibe doğru gidiş var. E, bunu geçen seneki bilir miyiz? Bunun değerlendirmesini sizden alalım hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi takip eden arkadaşlarımıza selamlarım ve hürmetlerim arz ediyorum. Şimdi içerse, isterseniz içeriden başlayalım değerlendirmeye. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçen haftaya Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları 200 bas puan yani %2'ye karşılık geliyor. Arttırması gündemini belirledi. En son PPK'da kurul toplantısında Merkez Bankası'nın faizleri, politika faizlerini değiştirmeme karar alınmıştı. Malumunuz ilk iki toplantıda Merkez Bankası e, PPK'sı e, faizleri, politika faizlerini çok ciddi bir oranda arttırmıştı. Hatta buradan hareketle geçen hafta e, Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Naci Ağabal'ın e, ilk 100 gününü tamamlamıştı malumunuz. E, onun değerlendirmesi yapılıyordu. Yani Sayın Ağabal ve ekibi Şahin mi yoksa Efendim, güvercin mi tartışmaları yapılıyordu. Ee, Bloomberg'in yaptığı bir araştırmaya göre veya Bloomberg'ten daha doğrusu okuduğum bir araştırmaya göre e, analistler e, veya piyasa oyuncağının büyük çoğunluğu e, Sayın Ağbal'ın e, yüksek oranda e, şahin olduğu, politikaların hareketle şahin olduğu değerlendirmesini yaptılar. Hatta ben de yazmıştım. Demiştim ki, yani Sayın Ağbal ee, %75 değil, %100 Şahin demiştim tabir yerindeyse. Çünkü izlediği para politikasından hareketle bunları söyledim. İşte en son PPK'da e, faizler değişmeyince efendim herkes bir beklenti içine girdi. Ne olacak tarzında. efendim Ama şunu bastıra bastıra söylediler. Henüz faiz arttırımı için yeterli e, ortam oluşmadı. Ve bunu konuşmak için çok erken vurgusunu yaptı e, Sayın Başkan. Dolayısıyla buradan hareketle ben bu yorumu yaptım. Yani e, bence uygulanan politikalar tamamen tabiri yerinde ise %100 Şahin politikalar. E, para politikası anlamında. Zaten e, haftaya da dediğim gibi zorunlu karşılıklarda 200 puanlık artışla haftaya başladık. Bu ne anlama geliyor? Önce bunu ifade edelim e, takipçi arkadaşlarımıza veya izleyen arkadaşlarımıza. Şimdi Merkez Bankası'nın faizlerle veya para arzıyla oynayabilecek bazı enstrümanları var. Bunlardan en önemlisi en rahatı efendim, en rahat gerçekleştirdiği uygulama zorunlu karşılık oranı veya rezerv opsiyon mekanizması da bunun farklı bir boyutu. Zorunlu karşılık şu demek. Merkez Bankası bankaların topladığı mevduatın Belli bir oranını kendisi alıyor ve blok ediyor. Biz buna zorunlu karşılık diyoruz. Diğer bir ifadeyle bankaların piyasaya para sürmesini ister kısıtlayabiliyor ister bollaştırabiliyor. Eğer zorunlu karşılık oranı artarsa bankalar piyasaya daha az kredi vereceğinden diğer bir ifadeyle para arzı daralacağından faizlerin yükselmesini bekliyoruz. Yani faizleri yükseltmenin bir yolu zorunlu karşılığı artırmak diyebiliriz. Nasıl ki politika faizini 15'ten 17'ye getirdiyse efendim, zorunlu karşılığı da yükseltebiliyor veya düşülebiliyor. Ama bu sefer yükseltme tarzında bir politika izledi. Demiştim ya, yani izlenen politikalar bana göre %100 Şahin diye. Bu da bunun bir yansıması oldu sanki. ben doğruladı yani. Çünkü en son şeyde... PPK'da faizleri arttırmamıştı. Yani bir hamle bekleniyordu Merkez bankasına Hatta medyan görüş e, az da olsa arttırması yönündeydi. 50 bas puan veya 100 bas puan arttırması yönündeydi. Ama Merkez Bankası bu e, görüşü, e, görüşü ters hareket yaparak tabiri yerindeyse ha, bir kesim de e, faizleri yükseltmeyeceğini bekliyordu. Efendim işte diğer bir ifadeyle faizleri yükselteceğini bekleyenler de vardı. Analistlerin içinde yükseltmeyeceğini bekleyenler de vardı. Ee, bu hamleyle beraber, bu hamleyle beraber e, gizli bir şekilde de olsa para arzıyla beraber esasında faizleri bir çeşit arttırdı. Bir, bir anlamda arttırdı. Ha diyeceksiniz ki ya faizler arttı niye kurlar e, da bir artış oldu? Şimdi geçen haftaki hareketi kur hareketlerini efendim, Amerika'daki tahvil getirileriyle bana göre ilişkilendirmek lazım. Geçen hafta Amerika'da tahvil e getirileri, 10 yıllık tahvil getirileri %1.60'la e ciddi bir seviyeye ulaştı. Yani Amerikan tahvillerinin kıymeti, tabiri caizse getirisi, yatırımcısına getirisi arttı. Hal böyle olunca, hal böyle olunca gelişmekte olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden bizim gibi efendim bir çıkış çıkışa e, şahit olduk. Dolayısıyla yani diyeceksiniz ki ya işte Amerika'daki tahvil getirisi artıyor. Bizim ni niyet geliyor. Bu arz talep meselesinden işte. Yani bir şeyin arzı kısılınca siz sonuç itibarıyla döviz basamıyorsunuz. Böyle bir yetkiniz yok efendim. E, Amerika'da işte Fed basıyor bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla evet bir şeyin arzı azaldığında efendim fiyatın artması gayet normaldir. Ben biraz bununla ilişkilendiriyorum. Ha önümüzdeki hafta ne olur? Yani önümüzdeki hafta kurları etkileyecek çok ciddi bir veri yok. Açıklanmasını beklediğimiz çok ciddi bir veri yok. İşte PMI verileri var. En önemli göstergelerden bir tanesi o Geç, gelecek haftayı ilgilendiren aybaşı olması hasebiyle efendim. E, orada ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Biraz da şu, bu kurlardaki hareketin hayrı bey nedeni. Ben öyle yorumluyorum. E, kur 7 seviyelerine, hatta daha dolar TL için konuşuyorum. Daha aşağı seviyeleri görünce bir tepki alımları olmuş olabilir bu. Bu, bu, bu kurdaki yükselişin bir nedeni. Bir neden diyelim. Yani bir tanesini tahvil faizlerine bağladık. Amerika'daki tah, tahvil getirilerine bağladık. Bir neden de bu olabilir. Efendim. E, ama kurların yükselmesi Beraberinde takdir edersiniz özellikle ihracat ayağını destekliyor. Ee, i̇hracatçıların istediği bir şey. Ee, rekabet gücü anlamında paranın değersizleşmesi, TL'nin değersizleşmesi efendim ee, onların işine geliyor. Ee, yani önümüzdeki hafta dediğim gibi bu şeyi etkileyecek, kurları etkileyecek çok ciddi bir ee, veri takvimi yok. Efendim bu stabil hareketin işte 7.30-7.50 arasındaki dalgalanmanın olmasını bekliyorum. Yani çok ciddi bir değişiklik olmadıktan sonra. Siyasi şeyde de çok ciddi bir gerginlik yok. İşte İran'da işte anlaşmalar gündemde biliyorsunuz. İşte ticaret savaşları hala ılımlı da olsa devam ediyor. Yani en azından bunları söyleyebiliriz kısa vadede Hayri Bey. Bir de şunu ekleyeyim. Bir de şunu ekleyeyim Hayri Bey. Geçen hafta Bitcoin'i konuşuyorduk. Bitcoin'i konuşuyorduk. 55 binden üstünü görmüştü bitcoin. Efendim sanal kripto paralar anlamında en önde geleni biliyorsunuz bitcoin. Bu hafta çok ciddi bir düşüş oldu bitcoin'de. Yaklaşık %21 Efendim değer kayboldu 45.000'lere dayandı geriledi. E, Bitcoin'in efendim fiyatı. Dolayısıyla Geçen hafta bahsettiğimizi tekrar etmekte fayda var. Bu tür kripto paralar Bu tür kripto paralar Çok volatil. Artı geçen hafta damgasını buna bir diğer faktörde borsamızdaki dalgalanma, volatilite. Geçen hafta çok ciddi bir volatilite yaşadık borsada. Özellikle bazı kağıtlarda efendim çok ciddi artışlar, azalışlar meydana geldi. Efendim. E, halbuki o şirketlerle ilgili çok ciddi bir bunu gerektirecek bu hareketi gerektirecek alım veya satım anlamında gerektirecek bir hareket de olmadı. Bir bilgi de girmedi piyasaya. Dolayısıyla geçen haftaya bunlar damlasını orada diyebiliriz. İşte bir daha söylüyorum. Bitcoin, e, Efendim, ONS'un düşüşü, Amerikan tahvillerinin getirisine bağlı olarak ONS'da 1700'lere doğru bir iniş vardı 1800 dolardan. ONS anlamında konuşuyorum. Efendim, tahvil faizlerinin, e, tahvil getirilerinin artışı, %1.6 Amerika 10 yıllıklarının getirisi. Dolayısıyla geçen hafta bunlara damlasını vurduyabiliriz ayrıca. Geçen haftaki yeni mesajdaki bir makalenizde de nereye kadardı galiba makalenin başlığı? Ee, orada şunu yazmıştınız. Yani e, bu e, faiz karşılığı giren paranın e, nereye kadar geleceğini, yarın başka bir ülkenin faizleri arttırdığında daha güçlü bir ülkenin bu paranın hızlı bir şekilde bu piyasadan çıkacağını, e, dolayısıyla da borçla giren parayla, ee, ekonominin düzeltilmesinin mümkün olmadı vurguluyordunuz hatırladım gazeteler yazınızda da. da. Evet. E, son olarak hocam. Geç, dün akşamdı galiba sosyal medyada ciddi bir hareketlilik vardı hocam. Yani e, tabi caizse ise böyle ya Hem Twitter tarafı, YouTube tarafında, Instagram'da filan. Facebook'ta ee, neydi bu konu? Ee, sessiz Devrim'den bahsediliyordu hocam. Yani işte 27 Şubat'ta e, Sayın Haydar Baş tarafından, Profesör Doktor Haydar Baş tarafından e, Duma'da yapılan e, bir konuşma ile beraber e, Rus Dumasının misafir olmasıyla beraber e, dünya gündeminin çalkalanmasına rağmen Türkiye'de bunun sessizlik karşılanması ee, ve bunun karşılığında da e, dün bunun yıl dönümlü e, ve burada 27 Şubat ve sessiz devrim konulu hashtag dünya gündeminde e, birinci sıralara oturdum neredeyse. Bununla ilgili bu sessiz devrim neydi hocam? Yani burada ne anlatılmak isteniliyordu? E, bunu da e, programımızın süresi içerisinde el alırsanız kısaca daha sonraki programlarımızda da yeniden Bununla ilgili daha geniş detaylı da konuşabiliriz hocam. Buyurun hocam. Şimdi, e, malumunuz 2013 yılında e, <gülüyor> Profesör Doktor Başbey Milli Ekonomi Modelini kendisine ait Milli Ekonomi Modelini deklare etmek sunmak amacıyla Rusya'ya davet edildi. İşte 27 Şubat onun yıl dönümüydü. Neden sessiz devrim deniyor? E, çok basında göremedik. E, bu görüşmeyi oysa e, yanlış hatırlamıyorsam Duma'ya e, sadece o zamana kadar 2013 yılına kadar sadece Çin devlet başkanı katılmış. O da e, selamlama konuşması anlamında birkaç dakikalık bir konuşma anlamında davet edilmiş. Şimdi Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli hakikaten orijinal ve insanlığa katkı sağlayabilecek bir model. Biz şu anda birkaç arkadaşımla beraber, iktisatçı arkadaşımla beraber modeli e, analize tabi tutuyoruz. Akademik yayın haline getirmeye çalışıyoruz. Ayrı Bey. Ama gelin evet. görün ki inanın e, yayına koyabilecek e, literatür bulamıyoruz. Literatür. Yani bu konuda daha önce yapılmış çalışmalara biz genelde literatür diyoruz akademik camiada. İnanın literatür yok. Mesela Milli paralarla ticaret diye bir öngörüsü var milli ekonomi modelinin. Yani ülkelerin diş ticarette kendi yerli ulusal paralarını kullanmaya dayanan bir teori. Ama e, biz bunun üstünde çalışıyoruz. Verileri Rusya'dan bulduk. Malumunuz Rusya milli ekonomi modelini yaklaşık 10 yıldan bu tarafa uyguluyor. Özellikle milli paralarla ticaret olgusunu uyguluyor. Verileri bulduk sıkıntı yok onları analiz edeceğiz. Programlarda efendim ve bir yayın çıkartacağız ama gelin görün ki e, literatür bulamıyoruz. Bu konuda teori bulamıyoruz. Çünkü niye? Orijinal bir konu. İşte e, şuna üzülüyorum sadece, şuna üzülüyorum. Bu konuyu yani milli paralarla ticaret konusunu şu veya bu şekilde bilerek veya bilmeyerek birileri sulandırıyor. Birileri sulandırıyor. Orijinaliğine efendim zarar getirmeye çalışıyor. Oysa ki, oysa ki bunun kimseye bir faydası yok. Yanlış anlamayın. Yani e, merhum Haydarbaş Bey, Profesör Doktor Haydarbaş Bey bu modeli tüm insanlık için yazdı. Yani e, kimseye zarar gelmez. Yani dış ticareti kendi ulusal para birimimizde yapmaktan inanın kimseye zarar gelmez. Bunun birçok etkisi var. Biz sadece ekonomik büyüme üzerindeki etkisine bakıyoruz. Esasında e, benim çalışma kon konumlarından bir tanesi kur riskidir. Bunun yani milli parla da ticaret konusunun kur riski üzerinde çok ciddi bir katkısı var. Ancak gelin görün ki ne yazdık ki az önce ifade ettiğim gibi efendim birileri kafasını kuma gömmüş efendim e, duymamazlıktan, görmemezlikten geliyor. Ama nereye kadar? Yani bunu, bu ekonomiyle e, ülkeleri bu durumdan e, kurtarmak inanın çok zor. Yani ve buna yönelik de bir çaba da yok. Yanlış anlamayın. Ben dün de ifade ettim. Tekrar ifade edeyim e, bu vesileyle. Yani biz yayın yapıyoruz. Yurt içinde, yurt dışında, sempozyumlarda, kitaplarda, dergilerde yayın yapıyoruz. Efendim. Ama inanın yaptığımız yayınlar kime ne kadar katkı sağlıyor? Efendim tartışılır. İşte Haydarbaş Bey'in milli ekonomi modelinin en büyük farkı bu. Ayağı yere basıyor. Realist uygulamalar. Kaldı ki İnsanlar, ülkeler bunu uyguluyor. İşte bunu lütfen görelim. Ben buradan sizin vesilenizle tekrardan sesleniyorum. Hem akademik camiaya hem büyüklerimize sesleniyorum buradan bu vesileyle. Yani inanın e, Haydar Baş Bey bu modeli kaleme alırken bir menfaat, bir rant böyle bir derdi yoktu merhumun. Efendim biz bunu biliyoruz, takip ediyoruz. E, ben de birkaç kongresine davet edildim. Orada bir sürü ilim adamı Saygın yurt içinden, yurt dışından bir sürü ilim adamı geldiler. Orada Haydarbaş Bey'in büyüklüğünü, modelin büyüklüğünü bir kez daha anladık, şahit olduk. Ama işte ben şunu söylüyorum son olarak müsaadenizle. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz ne kadar görmemezlikten gelsek de, duymamazlıktan gelsek de, efendim birileri bunu alıyor, uyguluyor, ekonomilerini denir, büyütüyor, ülkeni refah haline, refaha yükseltiyor, refah seviyeleri yükselt, yükseliyor daha doğrusu. Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte dün onun yıl dönümüydü Efendim. Tekrar e, rahmetle, minnetle anıyoruz Haydar Başbeyi. Efendim. E, ama işte dedim ya nereye kadar? İşte bu, bu ekonomik şartlarla e, ülkelerin geldiği nokta, daha doğrusu kapitalizmle ülkelerin geldiği nokta burası. Şu anda bakıyorsunuz gelir dağılımı, arası, gelir dağılımı arasında ciddi bir uçurum var. Ne bileyim efendim ekonomik büyümeler yerlerde ee, dolayısıyla geldiğimiz nokta bu geldiğimiz nokta bu özetle ee, bu noktadan çıkış içinde reçete belli sadece daha biz bir tanesinden bahsettik Milli Parlar ticaret olgusundan bahsettik bunun dışında Baş Bey'in Milli Ekonomi dönünde bir sürü teori bir sürü saç ayakları var efendim okuyalım ııı e inanın kimseye zarar gelmez okumaktan, bilmekten. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bir de Hayri Bey yanlış anlamayın. Bu büyük bir söz. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Okuyalım, eleştirelim, eleştirelim. Bakalım varsa eksik bir tarafı efendim. Diyelim ki ya işin şu tarafını eksik bırakmışız. Bu tarafını yapalım. Ama inanın değer verelim. Bunlar önemli değerlerimiz. Yani bizden bakıyorsunuz Türkiye'den ne yazdık ki istediğimiz anlamda ee, başarı elde edemiyoruz az önce şey yaptım e, NASA bir Türk profesörüne Amerika'da bir bayan bir profesör hocamıza Türk gurur duyuyoruz ödül vermiş mesela az önce dinledim e, haberlerde bugün e, pazar yarın bugün de dışarı akşam haberlere efendim biz gurur duyduk yani ama isteriz ki e, bunların farkına varılsın Bu, bunlara değer verilsin her anlamda değer verilsin Ondan sonra e, bu duygularla e, olaya bakıyorum. 20 Şubat'ta Şubatı'da bu şekilde okumak gerekliğine inanmıyorum. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür evet. ediyoruz. E, programımıza katıldığınız için. E, değerli arkadaşlar e, finans gündeminin daha sonuna geldik. E, gerçekleri, doğruları izlemek için sizleri Yeni Mesaj TV YouTube kanalı bekliyoruz. Yayınımızı de, yayınımızı Değerli arkadaşlarım daha fazla insanlara ulaşması için paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Ee, sizin daha fazla insana ulaşabilmesi için bunlar çok önemli. Ee, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir finans gündeminin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle. Allah'a hoşça Hoşçakalın.